O gizli ağaçlar O geride kalanlar burada görünenler Burada üzülüyorlar Yıldızlar parlıyorlar Düzgü ve kararlı Uzak ve zararlı mı? Buradan uzak ve dağların tepesinde ne var? Yine tepelerinden mi? Bu kervan geçti mi? Bir daha duyulabildim mi? Bütün günler ve bütün saatler Bütün günler ve bütün saatler